Tuğra görüyorum güzel videolarını. Seni çok öpüyorum. Hep güzel günlerin olsun. Mutlu, sağlıklı, huzurlu. Kendine çok iyi bak. Güzel kardeşim. Tuğracım. Güzel kardeşim. Seni yanımızda görmek istiyoruz en yakın zamanda. Tesislerimize bekliyoruz. Takımla birlikte sen de yanımızda ol. Seni de görelim. Buradan sana sevgiler iletiyorum. En kısa zamanda seni bekliyoruz yanımıza. Tuğracım. Kardeşim benim, senin gibi böyle güzel pırıl, pırıl bir Fenerbahçeliği görmek bizleri çok mutlu etti. Senin desteğini her zaman yanımızda hissedeceğiz bundan sonra. En yakın zamanda da seni bekliyoruz aramıza. Seni çok öpüyorum. Aileye selamlar kardeşim. Allah'a emanet ol. Tuğracım, canım kardeşim. Seni çok seviyoruz. Sevgilerimi iletiyorum. Kendine çok iyi bak. Seyir, genç Fenerbahçelilere... Selamat.